Neden YouTube kanalıma abone olmuyorsunuz? Neden yorum atmıyorsunuz? Like bile atmıyorsunuz? Yarınet videolarımı neden sevmiyorsunuz? Like bile atmıyorsunuz? Yarınet videolarımı neden sevmiyorsunuz? Abi yeter problemeyim vallahi drone drone katlayamıyorum ma yeter artık. <gülüyor> Abi. <gülüyor> E, smok taktiği yapıcam Ya sen sena daha da Kafanı açık halde istemiyorum Robin de e, e, <gülüyor> e, e, Bir de Discord'dayız Sırban yerim Eee Mehmet abi afk Discord'un bir ufun Kafa değilmiş Gel buraya kafasına vurdum Gel smok taktiği yapacağız. dur dur Hoş geldin Allah, Allah geldin. Gere ya. Kesmez. Long bu sokuyorumdur. Long bir. Hello. Çok mu geldin? Ama iki abi Orda ya. Geliyorum. Şey sen iki tane. Siz yoldun bu lan. Kazanır diyeceksiniz. Ciddiyim bu evi kazanacağız. Dur, gel, dur izle. Ben edur, ben. İzle bunu tamam mı? Evet abi yandı. Evim boş yere. Oha! Abi şorktalar da yok böyle birşey Zoom ayışla vur Mehmet abi Şorkta Abi çok güzel sarıyordu Abi bence hile var karşısında Evet İyi al etmem için ben Benden iyi oyunu ayırsa hiledir Asıl İyi smoke taktik yapacağım ya var ya mi şimdi kafanı sıkacağım ben. Neredesin lan? Buradayım, Yeter ben artık. Ben... Başlayacağız sen smoke tak yine. Hadi smoke tak, gelmeden bırakma. Öğren ne yap? Öğren madem bilmiyorsun, öğren de gel. <gülüyor> öğren de gel. Abi nasıl kuruyor bu oyunu? Abi be, burda boğul Al, al <gülüyor> Metis Beyse var ne ağabeyse Bana atı Bu daha güzel Bu daha güzel bak bende var Lan ağabeyse <gülüyor> ben almadın Lan lan Lan Niye o establishing Bu oyun dışarıda önemli. Durun ıııı Durun. mainland de skin Hayır verwver Doğru Adam çıyo Abi yapma abi abi yapma abi yap, Yapma Çocuk zaten Çaba ayağı gideceğim ah. Ne gel atarsam Yeter ya yeter ya şuna bak ya 6 1 Ne gelme lan tamam ben Longa herkes ne gel alsın Bak aç. Hayır. <gülüyor> Hadi tamam. Sen taşma konsa Soluna, soluna. alamaz. karşıma. Hepimiz de oraya gidelim Anna sen söylemedin lan. Adam senin içinden beni vurdu. Mal ben sonra da çıktım. gelecek aldım. Aa öldüm. Bak şimdi öldüm. Denedik mi dometten ha? Bugün seni döyerek. Kabana çıkar. Abi 65 gel. Eee yeşil abi gel. Hım ee, tabii gel. Bu taktik var ya Haaaa Geçim kadar iyisin, biri iyisin Adam çıktı. Adam azlasın canım senin lavat. <gülüyor> al işte, al şu arkanızdan geliyor. <gülüyor> Oo, çok güzel abi. Abban mı sen? oyun kazan oyun durmuyor, gezecek abi. Evet ben beraber TBS'e kule yapalım oraya. Bizim, bizim taktiği Hadi kule yapalım hadi kule yapalım Abi çık Allah koyduklarım Sanki Eyfer kulesi yapıyorlar <gülüyor> Kardeşim Bu nedir <gülüyor> Abi ne bu <oluyor> ya <gülüyor> Bekle arkaya baksın biri şuraya baksın Sol tarafa baksın sol tarafa baksın biri sol Tamam maksimum mide. Gelirse oradan siceyiz. Karan. ya? Ben ne ofuna? Şimdi oyun nasıl oynanır? Mehmet abi beni takip et. Mehmet abi ya. Sen de güzel planların var. Sen evet, şimdi. Bir kişiyi şurada itiyorum. Oha! Allah'ını çıkayım ne oluyor? Oha! <gülüyor> e Adamlar artık direkt rushlıyor Adamlar direkt rushlıyor artık <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ah! Spektrum! Ah! <gülüyor> Spektrum Ya Mehmet'in bir ışık şey ya! Vallahi billahi çıldıracağım. Kaç evdir eşya düşürüp duruyor? <gülüyor> ve neden youtube kanalıma abone olmuyorsunuz neden yorum atmıyorsunuz like bile atmıyorsunuz yanet videolarımı neden sevmiyorsunuz like bile atmıyorsunuz yanet videolarımı neden sevmiyorsunuz oha gerek buldu <gülüyor> hayret sen bizi oyunu kazanmamızı oha. sağlar Rabbim <gülüyor> <gülüyor> oyunda <gülüyor> karşımıza silinler gelmesini sağlar Rabbim Adam geldi. İyi zekalı. Her şerefimizi sağla AM <gülüyor> Al yandı küçüldü Al sust작 80 af Reading 20 Ne oldu? Robin. <gülüyor> Oha. <gülüyor> şeyler Adamlar tek tek üzerine tek atıyor. Abi ben de aşağıda şeyler çıkmıyor. Dur bir, ben oyunu kapattım tekrar gelmiyor Dur. Etcem. Abi. Bamba. Çıkıcam tarafı <Gülüyor> lan Kapı 3 etşat at 3 etşat at Hadi, Hadi lan İkisi uzak Tıkleme İkisi uzak Boş <Gülüyor> Eeee <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> Onlar ne ona almasar burda. Ay. Abi o piyano salı. ben biten gidiyorum. Af vermiyorum. El alıyorsun bize. Ah. Seni yemazdı. Watson. Ya bu 95'ten Mumbai. 95'ten param var. Çok. Uha. 95 ne? Sen AK'sin ya. Abi nasıl 4 tane vuruşla 95 vuruyor Ela sana Robin koş koş koş Öldürecekler yoksa beni Ay ay ay, ay abi öldüm Robin Geri zekalı Robin Susit Lan it senin yüzünden öldüm Korusaydın ya beni az canım var Sen neredesin ki Valla sonundaydım sonundaydım 3 ile atlıyoruz tamam mı 1 2 3 Koş koş koş koş koş <gülüyor> Eren evet. sevilen Sevilen ne bu koyar Bu be yav Eee Belli ettiğin yok Evet 3 kilim var Mehmet abi şu silahına baksana Amin adam sen, ne bas, bas. sen ben mi takacağım? Kullan Kullan kullan Ben mi gidiyorum Allah razı olsun Çık, çık Ananı sıkıyım <gülüyor> Yaaabiiii takılmışım Lan çekil lan çekil ee, Fazla yakın oylama Mehmet abi Biraz uzaklaş Abi bu bir dakika var ya su tabancası Harbiden su tabancası ya yeter artık ya Çıkipas kardeş. Leyle gidiyor Avel. Seviyorum lan. Neden YouTube kanalıma abone olmuyorsunuz? Neden yorum atmıyorsunuz? Like bile atmıyorsunuz. Ya videolarımı neden sevmiyorsunuz? Like bile atmıyorsunuz. Ya videolarımı neden sevmiyorsunuz? <gülüyor> I'm lonely, lonely, safe and free I'm a At, bad, bad, bad, bad. <laughs>